Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün 15 Mart çarşamba günü. Adıyaman Gölbaşı ilçesindeyiz. Gölbaşı'na kurulan konteyner kentteyiz. Malumunuz 6 Şubat'ta Kahramanmaraş depremi meydana gelmişti iki tane bu depremlerden en çok etkilenen illerden bir tanesi de Adıyaman ili Gölbaşı ilçesiydi deprem sonrası Gölbaşı ilçesine kurulan konteyner kentteyiz şimdi burada Celal amca ile birlikteyiz Celal amcaya depremi de soracağız yalnız iki gündür şiddetli ve aralıksız devam eden yağmurlar var bu yağmurlardan dolayı Tut ilçesini sel vurdu maalesef evet. bir kişi ölü evet. dört kişi ise kayıp Adıyaman il merkezi ve Şanlıurfa il merkezinde sel vurmuş durumda Gölbaşı da bu selden nasıl etkilendi bunu Yerinde görmeye, yerinde incelemeye çalışıyoruz. Şimdi konteyner kentte Celal Güler'le beraberiz. Öncelikle Celal amca çok çok geçmiş olsun. Sağol. 6 Şubat'taki söyledim. depremi nasıl hissettik? 6 Şubat'taki depremi dünyanın sonu dedim ben. Hı hı. Yani yaşamamız mümkün değil. Dört katlıydı evim. canımız zor aşağı attı. Evet. Evin hasar durumu ne? Evin hasar durumu ağır hasar. Eşyalarımı aldım. Başka yere taşıdım. Geldim kontrolüle kendime attım. Hı hı. İlk günler nerede kaldınız peki? İlk günler şu şeyde bir yeğenim vardı. Kinili mahallesinde. Evet. Abimin kızı. Evet. Onların alt yüzüne eşyalarımı koydum. Onların çadırında kaldık. 15 gün. Evet. 15 gün çadırda kaldım. Ondan sonra konteyner çıktı. Konteyner çıktı. He, buraya geldiniz. Buraya geldik. Üst, 4 gecedir de burada yatıyorum. 4 gecedir buradasınız. Can kaybı olmadı değil mi depremde? Can kaybı olmadı şükür olsun. Hı hı. Yalnız... Dün gece sabah o tutuk. Yapmadık. Evet. Çünkü o hükmüllerle. Şimdi oraya geleceğim Celal amca. Ee, öncelikle depremde can kaybınız olmadı çok şükür. Olmadı, çok şükür. Ee, i̇lk zamanlar çadırdaydınız sonra konteyner çıktı. Evet. Konteyner çıktıktan sonra da buraya geldiniz. Buraya Yaştan dolayı galiba size öncelik tanımdı, değil mi? 82 yaşındayım. Evet öncelik tanımdı o yüzden geldiniz o yüzden buraya. Yani. Ee, burada yeme içme vesaire durumlar nasıl gidiyor? Çok güzel yemekler çok şahane ben hiç. Hiç hey, benzer yemeği yiyemezdim. Yemeklerden çok memnunum. Hı hı. Yemekler o kadar güzel, kaliteli. Her şeyden memnunum. İçecek suyumuz gayet bol, evet. veriyorlar sağ olsunlar. Şika Hiçbir şikayetim yoktur. Yani. Ne güzel. Olan... Şimdi 14 Mart'tan ve 15 Mart bugün, yani iki gündür aralıksız şekilde yağmur yağıyor. Şiddetli bir şekilde yağmur yağıyor. Bu yağmurlardan dolayı Şanlıurfa ve Adıyaman'da sel felaketleri meydana geldi. Evet. Kayıplarımız var, ölülerimiz var maalesef. Evet. Gölbaşı'da e, biz de buradayız, çadırdayız. Ciddi manada yağmur yağıyor. Evet. Siz konteynerda geceyi nasıl geçirdiniz? Dün gece nasıl geçti? Özellikle dün gece çok yağmur vardı. Dün gece çok yağmur vardı. Maalesef çok korktuk. Hı hı. Oturduk yani yatmadık gelsem inan. Hı hı. Yalnız... Rabbim bizi yarattı, her şeyde geldi veriyor. Evet. Kendinden gelen her şeye razıyım. Evet. Başka kulun elinde dek. Yağmurdan konteynerlar etkileniyor mu? Yani konteynerda yaşayan bir vatandaş olarak. Çok güzel. Çok güzel. Yani kendi evinde gibi oturuyorsun. Hı hı. Hiçbir şey yoktur. Hı hı. Şükür olsun. İyi. Şimdi biz e, aynı zamanda Gölbaşı ilçe merkezinde dolaştık. Hem meydandan hem farklı mahallelere de gittik. Oradaki evet. çadırlara da baktık. Evet. Maalesef çadırlar, e, su alan çadırlar var. Şu Yağmur sularının var. etkilediği çadırlar var. Abi, abi, yani abi. konteyner olmuş olsa... Ben telefon ettim işte. Ciddi. 15 gün aldığım evimde. Şimdi sabahtan görüştüm. Evet. E, çadırın orta elinden gidiyor. Ama yani dedi kepçeler geldi dedi. Yukarıdan suyu kestiler. Yoksa bizi de su getirecek. Evet. Yani konteyner olmuş olsa bir problem olmayacak. Konteyner olsa mümkün değil. Evet. Ancak bunu komple alıp götürecek ki evet. sana bir zarar olur. Burası zaten yani görevler tabi çok daha iyi biliyorlar. Etüt araştırmasını vesaire yaptılar. Evet. Burası hem öylesel olabilecek bir bölge değil zaten. Yok. Düz bir alan, Yok. sıkıntısız bir alan. Bir taraftan da altyapı çalışmaları zaten yapıldı burada. 1966'dan beri Gölbaşı'nın yeni mahallede oturuyorum. Evet. Şahane de bir yaşantımız vardı. Çok da memnun oldum. İşte bu Allah'ın afeti, Bu cümle başında olan bir şey. Evet. Yalnız bizim başımızda. Da. Kendinden gelene canımız kurdu. Rabbim çok arkadaşlarımın canını aldı götürdü. Evlatlarını aldı götürdü. Onlar Allah rahmet eylesin. Kendilere de sabır versin. Başka diye cevap. Hiçbir şey yok. Size de çok çok teşekkür ederim. Herkesin derdini dinleyip öğrendiğiniz için. Çok teşekkür ederim amca. Eğer Sen müsaaden olsun. olursa bir konteynerin içerisini görme şansımız var mı? Abi ne demek ya? <gülüyor> ne demek? Gel, gel, Şöyle gel, gel. konteynerin içerisini de alabiliriz. Gel. Gel. Gel. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar daha önceki videolarda ben konteynerların içerisine detaylı çekip göstermiştim. Böyle hem televizyonlar, ön, hem... aşağı kendi evimden getir. Bunları kendi evinizden getirdiniz. Evet. Burada, Burada buzdolabı burası, var. Burası da su bu vali var gibi. Evet. Bugün şansımızdan suyumuz kesildi. Evet. Suyumuz yok. Şöp de var. Isıtınız da var. var. Evet. Her şey sobamız burası... da var. Bak orada bir güzel bir de sobamız var. Evet. Gelin vacim o yanda. Öyle ısı diyor buraya. Anlamadım mı? Evet. teyzeciğim çok geçmiş olsun. Evet burası Adıyaman Gölbaşı ilçesindeki konteyner kent arkadaşlar. Konteyner kentlerdeki son durum bu şekilde. Yani bizim izlenimlerimizden hareketle 2 gündür aralıksız devam eden yağmurlar gölbaşını etkiledi. Allah'tan sel olmadı. Bu sevindirici bir haber. Ama şiddetli yağışlar devam ediyor. Bu yağışlardan çadırlar maalesef olumsuz bir şekilde etkilenmiş durumda. Konteyner kentte ise sorun yok gibi görünüyor arkadaşlar.